gençler selamlar ben sevmeyli hoca SML hoca matematik kanalındasınız yedinci haftamızdayız problemlerin karma testinin ikincisini çözüyoruz arkadaşlarım dilerseniz hazırsanız videomuza geçelim sorularımızı çözmeye başlayalım gençler ilk sorumuza bakacağız sayfamız kaymış ilk sorumuzda bize demiş ki güzel de bir sorudur Anıl ve Bura'nın bir kırtasiyeden aldıkları özdeş kalem ve silgiler hakkında şunlar biliniyor Anıl x tane kalem y tane silgi. Şimdi biraz değişkenlerimiz var. Değişkenleri alt edebilmek adına şöyle yapalım. Kalem var arkadaşlarım. Silgi var. Ve anıl var. Bir de burak var. Anıl yerine anıl yazdık. Anıl ve burak var. Şimdi anıl x tane kalem y tane silgi almış. x tane kalem y tane silgi. Burak x bölü 2 tane silgi almış. Ve Y tane kalem almış Pekala 2 tane kalemin fiyatı 3 tane silginin fiyatına eşit O zaman ben kalem fiyatlarına 3A derim Silgi fiyatlarına 2A derim Böylelikle 3 tane kalemin fiyatı 6A 2 tane pardon 3 tane silginin fiyatı 6A 2 tane kalemin fiyatı da 6A yapmış olur O halde arkadaşlarım kalem 3 aymış Silgi 2 aymış diyebiliriz Anıl Buranı dediği ücretin 2 katını ödediğine göre X artıya hangisi olabilir diye sorulmuş Öncelikle Anıl'ın ödediği tutarlar X tane kalem için 3ax kadar para ödemiştir. Ee, y tane silgi için 2ay kadar para ödemiş. Burak ise 3ay tane silgiye vermiş bu kadar lira silgiye vermiş arkadaşlarım. X bölü 2 ödem, X 2 tane almıştı silgiler. Dolayısıyla 2a çarpı x bölü 2'den ne gelir? Ax kadar para ödemiştir deriz. Şimdi Anılın ödediği para 3ax artı 2ay arkadaşlar eşittir diyoruz. Burak'ın ne dediği paranın iki katı olduğu için 2 çarpı diyorum 3 ay artı ax diyoruz pekala şimdi ne yapacağız şunu 3 ax artı 2 ay eşittir 6 ay artı 2 ax dedim x'li olanları bir tarafa y'li olanları bir tarafa toplayacağım bunu bu tarafa aldım 2 de karşı tarafa fırlattım böylelikle ax eşittir 4 ay geldi Tabii ki şöyle taşıyalım A'ları da sadeleştirirsek x eşittir 4y olur. X ile y'nin toplamı hangisi olabilir diye sormuş. Bakın x eğer ki 4k ise y ise k'dır. Bize 4k ile k'nın toplamı 5k soruluyor. Hangisi olabilir diye. E şimdi 5k ise arkadaşlarım x ile y'nin toplamı 5'in katıdır. 5'in katı olan şık hangisi? Tabii ki Adana. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 2'ye. Bir duvar ustası çalışma esnasında sürekli aynı hızda çalışabilmekte Bu usta hiç mola vermeden Bir saatte ortalama 120 tuğla örerek Duvarı tamamlamış Bakın bir saatte duvarı bitirmiyor Saatte ortalama 120 tuğla örerek duvarı tamamlıyor Ve bu şekilde de X saat çalışmış olsun Yani 120 e, Tuğla örüyor Ve X saat çalışınca Bütün tuğlaları örmüş oluyor ve duvar bitmiş oluyor eğer bir buçuk saat mola hakkını kullanmış olaydı Bir saatte ortalama 75 tuğla örerek duvarı tamamlayacaktı Yani 75 tuğla ile O x saatin üzerine Bir de Bir buçuk saat Yani 3 bölü 2 saat mola vermiş oluyor İşin tamamı bu kadar sürede bitmiştir diyor Ve böylelikle ikisi de işin tamamına eşit olduğuna göre Birbirine eşitliyoruz 120 x eşittir 75 x artı 3 kere 75, 225 bölü 2 yapar. 75 ikisi sol tarafa fırlatıyoruz. Böylelikle elimizde bir 45 ikimiz kalıyor. 45 x eşittir. 225 bölü 2 diyoruz. Daha sonrasında 45'e böldüm. 1, 45'e böldüm. 5. Yani x kaçmış arkadaşlar? 5 bölü 2'ymiş. Yani 2,5 saatmiş. Bu bilgilere göre ustanın ördüğü duvarda kaç tane tuğla kullanılmıştır? E şu kadar tuğla kullanılmıştır veya bu kadar tuğla kullanılmıştır demiştik. Hadi şunu kullanalım. 120 ikisi. 120 çarpı 5 bölü 2 bize cevabı verir. 2 ile ve 2 ile sadeleştirdim 60. 5 çarpı 60 da bize 300'ü verir. Demek ki 300 tane tuğla örülmüş bu duvarda. İkinci sorumuzun cevabına Bursa dedik. Altta sorumuz yok ve geçiyoruz üçüncü sorumuza. 2022 yılında İsmail'e yaşı sorulduğunda aşağıdaki bilgileri vermiş. Demiş ki İsmail 10 yıl önce 4 senelik matematik bölümünü bitirdim demiş. Üniversite şimdi 2022 yılında İsmail'e bu soru sorulduğunda 10 yıl önce diyorsa 2012 yılında 4 senelik matematik bölümünü bitirmiş oluyor Üniversite bitti Üniversite 3. sınıfta kaç yılındadır 2011 yılındadır 2011 yılındaki e, Yaşım doğum yılının rakamları Toplamına eşittir demiş şimdi Doğum yılına ABCD edersek ABCD edersek Eee bunun rakamları toplamı sevgili arkadaşlarım neye eşit olacakmış? Yaşının doğum yılının rakamları toplamına eşitmiş. Heh. Yaşı buna eşit arkadaşlarım. Yani A artı B artı C artı D'ye eşit olacak. Şimdi gençler bu kısımda ABCD'nin toplamı ABCD yılına eşit olmayacak. Yaşı buna eşit olacaksa 2011 eksi doğum yılını çıkarırsak yaşını buluruz. Ve bu yaşı da A artı B artı C artı d'yi eşit olacak. Şimdi 2011'den bunu çıkardığım zaman buraya eşit olacaksa gençler bu yıl %100 ihtimalle ne olmuş olur? 1900'lü yıllarda olmuş olur. Çünkü ABCD'nin toplamı maksimum bakın maksimum zaten 27 pardon 36 olur. Neden? Çünkü a artı hepsi rakam olduğu için 9999 36 olur. E buranın 36 gelebilmesi için buranın 1900'lü yıllarda olması gerekiyor. Yani a 1, b de 9 kesinlikle. Şimdi 2011'den 1900'lü yılları çıkarıyoruz. Burası da 1900 geldi. Şimdi c ve d'yi düzgün seçmemiz gerekiyor bizim. Bir kere a artı b bize onu verir. Onun üzerine c artı d var. Arkadaşlarım c artı d maksimum 18 olacaktır. 10 artı 18 burası 28 yapar. Şimdi 2011'den ne çıkarsa 28 kalır diye düşüneceğiniz zaman 2011'den 28'i çıkardınız, 11'den 8 çıktı 3, ondan 2 çıktı 8, 1983 doğumlu olur. Ama 8 ve 3 seçmemiştik 1983 olsun, değil mi? Demek ki burası maksimum 18 olur ifadesi bizim için yanlış bir ifade. Yani olmayacak bir şey. Dolayısıyla bu kısmı eliyoruz ve olabilecek bir şey düşünüyoruz. Şimdi a artı b artı c artı d bu kısımda 2011 eksi a abcd yılına eşitse ben burayı 1991 seçersem eğer bu kısım 20 yapacaktır. 1991 seçerseniz toplamı da 20 olacaktır. 2011'den 1991'i çıkardınız 20, 1991'i topladınız o da 20. Demek ki İsmail ABCD yılında doğmuş demiştik ya işte o yıl 1991'miş. Tamam pekala 27 yaşında demiş 1991'e hemen 27'yi ekleyin arkadaşlar ne yapar? 2018 yapar. 2018 yılında SML Hoca Matematik kanalını kurdum demiş İsmail. Buna göre SML Hoca Matematik kanalı 2028 yılında kaç yaşında olur? E şimdi 2018'de kurulduğuna göre 2028 yılında kaç yaşında olacaktır kanal? 10 yaşında olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. İnşallah 10 yaşında görür SMLE Hoca Matematik kanalı. Belki 20 yaşında görür ama bakalım. Yani ne zaman biter bu bilmiyorum. Herhalde vefat edince falan biter bu YouTube. Değil mi? Öyle bir şey olur herhalde. Ya da böyle ne bileyim Yurt dışına falan taşınmam gerekiyorsa. Bilmiyorum yani hani hiç düşünmedim sorunu. Sonu neydi acaba diye düşünmedim. Belki farklı böyle somut bir şeylere falan bürünür kanal ama bilmiyoruz. Bakacağız. Dördüncü soru. Bir kafede kahvenin fiyatı, çayın fiyatının 4 katı, meyveli çayın fiyatının 3 katı, soda'nın fiyatının 2 bölü 3'ü. He şimdi dur orada bir dakika. 4 katı 3 katı dediğine göre bir kere kesinlikle 12k seçeceğiz biz kahvenin fiyatını Bir de 2 bölü 3'ü demiş ya 12k 3'e bölünüyor e, 2 ile de çarptığımız zaman karşımıza bir şey çıkacaktır Dolayısıyla ben çayın fiyatına 12k demeye karar verdim Pardon kahvenin fiyatına 12k demeye karar verdim Şurası 12k Peki çayın fiyatının 4 katıydı demek ki çaya 3k diyeceğim Meyveli çayın fiyatının 3 katıydı demek ki meyveli çaya 4k diyeceğim Sodanın fiyatının 2 bölü 3'üydü. Demek ki 12k çarpı 2 bölü 3'ü ise 3 bölü 2 ile çarpacağım ki sodanın fiyatı ortaya çıksın. Böylelikle 12, 2, 6, 18k. Sodanın fiyatıymış. Adisyon bu arkadaşlar. Kafede düzenlenen bir kampanya sebebiyle de masaya gelen hesap %5 indirimli olarak 59 lira 85 kuruş gelmiş. He, şimdi burada bir duracağız. %5 indirimli hali %95'idir aslına bakarsanız. Dolayısıyla ben bu 59 lira 85 kuruşu şu şekilde TL bazında yazdım Çarpı %95'i buysa diyoruz ya 100 bölü 95 ile çarparsanız eski haline geri döndürmüş olursunuz Yani indirimsiz haline geri döndürmüş olursunuz Bir kere ben bunu çarparsam 5.985 yapacaktır Ve ben bunu 95'e böleceğim 95'e böldüğüm takdirde indirimsiz fiyat karşımıza çıkacak Bunu 5'e bölerseniz 19 gelir bunu 5'e böldüğünüz takdirde 5'in içinde 1 defa, 9'un içinde 1 defa, 48'in içinde 9 defa, 45'in içerisinde 9 defa. Yani 1199 mu yaptı? Doğru yaptık mı? Hayır. 5'e ee, e böldük 1, 9'a böldük 1, 48'in içerisinde 9 defa, 5 var. Ve 35'in içerisinde 7 defa. Yani 1197'ymiş. Şimdi tekrar 19'a böleceğim. 19'a böldüm 1. 119'un içerisinde 6 defa, 6 kere 19, 60 artı 114 yapar. 57'nin içerisinde 3 defa. Yani sonuç ne çıkıyormuş. 63 çıkıyormuş. Bunu bakkal bölmesiyle de yani 5985'i şu şekilde 95'e de bölebilirdiniz arkadaşlar. Bu şekilde böldüğünüz zaman da yine 63'ü bulacaksınız. Şimdi indirimsiz fiyatımız 63'müş. Peki 63 lira normal fiyat diyelim. Arkadaşlar çayın fiyatı 3K'ydı. Kaç tane çay içilmiş? 1 2 3 4 5 6 7 tane. 7 kere 3K 21K yapar. Meyveri çay 4K'ydı 3 tane içilmiş dolayısıyla 12K yapar. Kahve 12K'ydı bir tane içilmiş 12K fiyatı vardır. 2 tane de soda içilmiş 2 kere 18 de 36K yapar. Bunların toplama 63 TL'yi verecek bize. Toplayalım 12K 12K 24K 36K da 60K yapar. Şunu da eklerseniz 81K gelir. Şimdi 81K yani 9'a böldüğünüz 9K. Karşı tarafı 9'a böldünüz 7 liraya eşitmiş. Bize sorulan şey bir sodanın indirimsiz fiyatı. Soda 18k idi. Unutmayın. Bu ne kadardır diye sorulmuş. 2 e, katıysa iki 2 katı kaçtır? 14 liradır. Dolayısıyla bir sodanın fiyatı 14 liraymış. Cevabımız da C seçeneğine verilmiştir deriz. Devam ediyorum. Beşinci sorumuzla. <gülüyor> Şekildeki gibi. Aynı anda hareket eden araçlar ilk kez X şehrinden 120 km uzakta. Şöyle diyelim. 120'yi şuraya gösterelim. Şurası 120 kilometreymiş arkadaşlarım. 120 kilometre uzakta karşılaşıyorlar. Yani biri bu tarafa biri bu tarafa gidiyor. Tam burada karşılaştılar. Yollarını devam ediyorlar. Karşılaştıktan sonra Y şehrinden hareket eden V2 hızlı araç X şehrine ulaştığında diğerinin Y şehrine 180 kilometre yolu kalıyormuş arkadaşlarım. Bak, karşılaştıktan 2 saat sonra. Demek ki şu araç 120 kilometrelik mesafeyi 2 saatte alabiliyor. O zaman hemen 120'yi 2'ye böldünüz ve 60 dediniz. Bu 60 bize V2'yi verecek arkadaşlar. Demek ki bunun hızı 60'mış. V2 60. Pekala. Devam edelim. Başlangıçta ne kadar sürede karşılaşmışlardı diye düşünelim. T sürede karşılaştılarsa bunun da hızı 60'sa demek ki aslına bakarsanız şu mesafe yani karşılaşmalarına kadar olan mesafe 60 çarpı T olacak. Demek ki şurası da V1 çarpı T olmak zorunda ve daha sonrasında şu kısma geldik baktık burası da zaten bizim için neydi arkadaşlar 2 ee, saat boyunca hareket ediyordu 2 çarpı V1 ile ve 180 kilometrede yolu kalıyordu burası da bu kadar mesafe. Peki şimdi elimizde baya bir bilgi var. Bu bilgileri kullanarak da V1'i de elde etmemiz gerekiyor. V1'i elde etmek için bakın V1 çarpı T ile 120 birbirine eşit. V1 çarpı T ile 120 birbirine eşitse ben burada V1'i 120 bölü T olarak çekebilirim. Çektikten sonra da şurada yerine yazarım. 2 çarpı 120 bölü T artı 180 eşittir. Aynı zamanda neye eşitmiş? 60 T'ye. Burada burada. 180 ile t'yi çarptınız. 180 t. Üzerine 240 eklediniz. Yani 240 artı 180 t eşittir. Şu t'yi de karşı tarafa 60 t'nin yanına çarpım olarak gönderdiniz, 60 t kare yaptı. Denklemi tamamı 60'a bölündüğü için çok şanslıyız. Hepsini 60'a bölün. 4 artı 3 t eşittir t kare yapacaktır. Şimdi bunların hepsini de sağ tarafa fırlatıyorum. Böylelikle t kare eksi 3 t eksi 4 eşittir 0 geldi. Çarpanlarını ayırmayı biliyorsun sen bunları t'ye t diye eksi 4 artı 1 diye ayırdın ki eksi 4 ile 1'in çarpımı eksi 4 toplamları eksi 3 demek ki t buradan ya 4'müş şunun eksilisi ya da eksi 1'miş yani şöyle bir durum var zaman t zamandı zaman ise zaman negatif olamaz demek ki t kaçmış 4'müş şimdi t 4 arkadaşlar şurası 4'müş çarpı v1 4 v1'i 120 olduğuna göre v1 kaçtır Tabii ki 30'dur hayırlı uğurlu olsun 30'da bulduk bize V1 bölü V2 sormuş 30 bölü 60 kaç yapar? 1 bölü 2 cevap da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçtim 6'ya. A ve B takımları Türkiye Süper Ligi'ndeki iki takımdır. Bu takımların son 10 yılda oynadıkları tüm maçlarda kazanma oranları aşağıda verilmiştir. A takım oynadığı maçların %75'ini, B takım oynadığı maçların %84'ünü kazanabiliyormuş, kazanmış. Bu takımlar özel turnuvada kendi aralarında 10 maça çıkmışlar. Ve maçlardan hiçbiri berabere bitmemiş. Ayrıca iki takımın kazanma oranları bu 10 maçtan sonra düşmüş. Bu 10 maçtan 2 tanesini A takımı kazanmış. Buna göre ikisinin alabileceği değerlerin Şimdi A ile B takımlar arasında maçlar yapılıyor. Toplam 10 maç yapılıyor. Hiçbir maç sevgili arkadaşlarım berabere bitmemiş. Yani bir kazanan mutlaka var. Bu 10 maçın 10 tanesini A takımı 0 tanesini B takımı kazanmıştır diyebilirim. Ya da 9'a 1'dir ya da 8'e 2'dir ya da 7'ye 3'tür. 6'ya 4 olabilir aşağı doğru iniyorum. 5'e 5 olabilir. 4'e 6, 3'e 7, 2 maçı A, 8 maçı B kazanmış. 1 maçı A ve 9 maçı B kazanmış. 0 maçı A ya da tamamını B kazanmıştır deriz. Şimdi burada... Kazanma oranı düşmüş diyordu değil mi bana? Kazanma oranı düştüğüne göre sevgili arkadaşlarım bakın A takımının kazanma olası %75'ti. Demek ki 7.5 maçtan 10 tane maç oynamıştı ya 10 maçın 7.5'undan daha az miktarda maç kazanmıştır. Ya da bu da 10 maçın 8.4'ünden daha az miktarda maç kazanmıştır diyeceğim. Dolayısıyla 8.4'ten daha az kazanması gerekiyorsa ben burada B takımının kazandığı 10 tane maçı ve burada B takımının kazandığı 9 tane maçı görmeyeceğim. Bu bir. ikincisi A takımı 7.5'dan daha az maç kazandığına göre 10 maç, 9 maç ve 8 maçı kazanamaz. Dolayısıyla 7, 6, 5, 4, 3, 2 olabilir. Ne demişti? X tanesini A takımı kazanmıştır. E bu X sizin alabileceği değerlerin toplamı sormuştu. 7, 6, 5, 4, 3, 2 olabilir. 7 ile 2'yi toplayın 9. 6 ile 3'ü toplayın 9. 5 ile 4'ü toplayın 9. Yani 3 tane 9'umuz var. 3 çarpı 9 toplamı sorulmuştu. Dolayısıyla cevabımız 27'dir diyeceğiz, Do e hangi soru? 6. sorumuzun cevabı denizi seçeneği olacaktı ve devam ediyorum 7. soruyla Ahmet, Burak ve Emine isimli 3 öğrencinin haftanın ilk 2 günü çözdükleri matematik soru sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş Bakın bir Ahmet var, Burak var, bir de Emine var Üçünün çözdüğü toplam soru sayısı eşittir. Tamam. İlk gün Ahmet'in çözdüğü soru sayısı Burak ve Emine'nin çözdüğü toplam soru sayısı eşittir. Burak ilk gün B soru Emine ikinci ilk gün E soru çözdüyse Ahmet ilk gün B artı E soru çözmüştür. Devam. İkinci gün Burak'ın çözdüğü soru sayısı Ahmet ve Emine'nin çözdüğü toplam soru sayısının iki katıdır denilmiş. Her gün en az bir tane soru çözülmüş ve diyor ki bana Emine ilk gün ikinci günden 20 soru fazla çözmüş. Demek Emine ikinci gün e eksi 20 soru çözmüştür. Şimdi burası bir. İkincisi ikinci gün Burak, Burak'ın çözdüğü soru sayısı Ahmet ve Emine'nin çözdüğü toplam soru sayısının iki katıdır denilmişti. Öncelikle e ve e eksi 20'nin toplamı bize 2 e eksi 20'yi vereceğinden ve üçünün çözdüğü toplam soru sayısı birbirine eşit olduğundan Burak 2e-20 tane soru çözmüş olması gerekiyor 2 günde. Yani ben 2e-20'den bir tane B'yi çıkarırsam 2e-20 B tane soru çözmüştür ikinci gün. Ahmet ise 2E-20'den B artı e çıkaracağız ve ikinci gün çözdüğü soruyu bu sayısını bulacağız. Burada E'lerden bir tanesi gidiyor. E-20-B geliyor. E-20-B geliyor. Şimdi şu cümleyi bir daha okuyacağız. Üçüncü defa okuyoruz ama bir daha okuyacağız. Demiş ki bana ikinci gün buranın çözdüğü soru sayısı yani şu. Ahmet ve Emine'nin yani şunun ve şunun çözdüğü toplam soru sayısının iki katıdır demiş. Şimdi şunla şunu bir toplayalım. 2e-40-b'nin 2 katı aynı zamanda 2 e 20 b'ye eşitmiş. Burada 4e-80-2b eşittir. 2e-20-b'yi verecek. Ve bütün sayıları bütün ifadeleri tek tarafa toplarsanız gelin mesela şunları alalım şu tarafa gönderelim. Böylelikle 2e-60-b'nin ben sıfır olması gerektiğini görüyorum. Buradan da 2e eksi b'nin eksi 60'ı karşıya attım. 60 olduğunu görürüz tamam mı? 2e eksi b 60'mış. Bana neyi sormuştu? Burak ikinci gün kaç soru çözmüştür? Buranın ikinci gün çözdüğü soru miktarına bakacak olursanız ki şu. 2e eksi b var bakın burada. Ben 2e eksi b'yi kaç buldum? 60. Demek ki burası 60. Bir de eksi 20 var. 60'tan 20'yi çıkarırsanız 40'ı bulursunuz. Buranın ikinci gün çözdüğü soru miktarı 40'tır. Diyebilirsiniz. Cevabımız 40'tı arkadaşlar. Ve 8. sorumuzdayız. Bir mağaza %20 kar ile belirlenen etiket fiyatı üzerinden kampanya için %20 indirim yapmış. Bakın şimdi malı 100k'ya almış sonra 120k'ya satmaya karar vermiş. %20 karla belirlemiş bu etiket fiyatı. Daha sonrasında dayanamayıp müşteri olmayınca işler kesat olunca 120K üzerinden %20 indirim yapmış. Bunun %20'si lazım bana. Yani direkt 5'e böleceksiniz. 24K indirim yapınca da 96K'ya satabilmiş. Şimdi 100K'ya aldığı bir ürünü 96K'ya sattığına göre 4K kadar zararı vardır. Ve bir üründen 2,88 lira şu şekilde zarar etmiş arkadaşlarım. Bu mağaza. %20 indirim yerine etiket fiyatına %25 zam yapsaydı yani 120K'ya satıyordu ya %25 zam yapınca 4'te 1'i kadar zam yapıyor 120'nin 4'te 1'i 30'dur 30K daha zam yapınca 150K yapar Fiyatı X'dir olacaktı X'in rakamları toplamı sormuş Şimdi diyeceğiz ki 4K 288 ise 150K nedir diye soracağız Tamam çok güzel Yapmamız gereken hareket şu Şunla şunu çarpıp 4'e böleceğiz. Yani 150 çarpı 2,88 bölü 4 diyeceğiz. Bu da bize eksi verecek. 4'e böldüm, 4'e böldüm. 4'e böldüğümüz takdirde 2,88'i 0,72 yapar. 0,72 ile 150'yi çarptığınız takdirde de ne gelecek ona bakalım. 150 çarpı 0,72 yerine 72 diyorum. 2 tane virgül atarız. 2 kere 150, 300 7 kere 150 ise bize 1050'yi verecektir. Şöyle yazdım onu da. Şimdi bunları topluyorum. 0, 0, 8, 0 ve 1. İki tane virgül atacağız demiştik. Attık. Sıfırlar zaten gitti. 108 liraymış. İşte bunun. Bu x arkadaşlar. Bunun sevgili arkadaşlarım rakamları toplama sorulmuştu. Doğru cevap Denizli seçeneği olacaktı. 9. ve bakalım son sorum. Harun Boran ve Mert isimli 3 arkadaşın her biri aynı anda aynı dergileri alıp okumaya başlıyorlar. Harun dergiyi bitirdiğinde Bora'nın 8, Mert'in 12 sayfası kalmıştır. Şimdi şöyle diyelim. Şurası dergiye başlangıç noktası, burası derginin bitim noktası diyelim. Demiş ki Harun dergiyi bitirdiğinde, Harun'u H harfiyle gösterelim. Harun dergiyi bitirdi. Bora'nın 8 sayfası kalmış. Bora'nın hala hoop, 8 sayfası var. Mert'in 12 sayfası var. Mert burada. Demek ki Mert Boran'dan 4 sayfa geride. Daha sonrasında bize demiş ki hikayenin devamında. Yine aynı dergiyi Boran bitirdiğinde, Boran bitirdiğinde sevgili arkadaşlarım. Mert'in okuması gereken 6 sayfa vardır. Mert burada ve 6 sayfası kalmıştır. Okudukları dergi kaç sayfadır diye soruluyor. Çok güzel ve çok tatlı bir soru. Anında çözebileceğiniz bir soru. Bakın. Boran Mert'e kaç sayfa fark atmış? 4. Bitirmesi için de 8 sayfası var. Ve Boran bu 8 sayfayı bitirdiğinde bakın Boran buradan buraya geldi. Boran 8 sayfa bitirdiğinde Mert'e kadar daha sayfa takmış? 2 sayfa daha takmış. Bakın 4'te 2 olmuş. 4'te 6 olmuş. 2 sayfa fark atmış. Peki Boran'ın toplamda attığı fark ne kadar? 6. Şimdi 8 sayfa okuduğu zaman. İki sayfa fark atıyorsa 6 sayfa fark atması için kaç sayfa okuması lazım ki o sayfada bize zaten dergi sayfasını verecek çünkü Boran artık dergiyi bitirdi. O halde 3 katıysa 3 katı diyeceğiz dergimiz 24 sayfa olacak sevgili arkadaşlar cevabımız bursaydı. Evet videomuzun ve testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok güzel çok tatlı sorular var umarım sen de soruları beğenmişsindir büyük keyif alarak yazdığım sorulardı. İnşallah seni geliştirecek, faydası dokunacak ve problemler adına bu testleri çözdükten sonra geçen hafta biliyorsunuz konu anlatım kısmında bir sürü soru çözdük, bir ton soru çözdük. Bir de ekstradan bu testleri çözüyoruz. Bir de sen bu haftanın sonuna kadar elinde bulunduğun soru bulundurduğun soru bankalarını veya problem fasiküllerini e, düzgün bir şekilde çözersen Soru bankalarındaki problemler testini düzgün biçimde bitirdiysen değme keyfine ciddi anlamda problemlerde büyük ölçüde ilerlemiş olacaksın, yol katetmiş etmiş olacaksın ve çözdüğün ilk denemelerde problemlerden çok güzel netler yapacaksın. İnşallah, vallahi çok güzel dualar ediyorum sizler için. Arkadaşlarım sonraki videolarda görüşeceğiz, yani problemler test 3'te görüşeceğiz. Sizleri çok seviyorum, hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayları lütfen unutmayın.